Kenan Sürmeli, reklam arasında siyasetten benim bazı beklentilerim var demiştin. Evet. Onu alalım. Yani gençlik ne bekliyor, ne istiyor? Şöyle öğreticilerden. Ki... Öncelikle bizim ne beklediğimiz Esasında çok açık ve bariz Biz siyasetten siyaset bekliyoruz Bu ne demek? Şu demek Siyaset ve politika özünde hizmet demektir Biz de gençler olarak tam olarak bunu bekliyoruz Hizmet bekliyoruz fakat Yanlış anlaşılmasın Hizmet derken 4-5 müteahhitin zenginliklerine Zenginlik kattığı hizmetlerden bahsetmiyorum Sivas'ta Diyarbakır'da Kilometrelerce uzakta oturan adamın Hayatında hiç kullanmayacağı Belki de hayatında hiç görmeyeceği İstanbul'daki köprüye para ödemek zorundayız ...dorunda kaldığı hizmetlerden bahsetmiyorum. Vergilerimizin 20-30 yıl boyunca mafyatik sistemlerle taayüt altına alınmasından bahsetmiyorum hizmet olarak. Hizmet olarak 136 milyon metrekare tarım arazimizi, Terkos, Sazlıdere gibi önemli barajlarımızı... ...65 milyar dolarlık fonumuzu, Marmara Denizimizi mahvedecek beton peşkeş hizmetlerinden bahsetmiyorum. Biz gençler hizmet olarak... Nitelikli eğitim bekliyoruz siyasetten, nitelikli kalıcı eğitim bekliyoruz. Çünkü eğer bir ülkede eğitim sistemi eskiyse, bozuksa o sistemin çıkardığı yetiştiği çocuklar da bozuk olur ve ülkenin geleceği büyük bir karanlığa doğru sürüklenir. Biz siyasetten hizmet derken vizyon bekliyoruz. Faiş vergilerin teknolojinin üstünden indirilmesiyle bizlerin halkın teknolojiye ulaşımın, ulaşımının kolaylaştırılmasını bekliyoruz. Bu şekilde de teknoloji üretebilmeyi bekliyoruz. 4-5 müteahhitin kasasını doldurmak benim için hizmet değildir. Daha kalıcı, daha vizyoner hizmetler bekliyoruz. Evet, çok, çok güzel bir özet yaptınız yine Kenan Sürmeli. Çok teşekkürler.